Herkese merhabalar. Türkiye'nin sana haber bildirimiyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Ulmaz'ta ana haber bildirimi başlıyor. Yaklaşık 0.12'e kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bildirimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanışacak olursak. YouTube Tarık Haber TikTok'ta Haber TV, Facebook'ta Haber, LinkedIn'de Tarık Haber, Yardım Tarık Haber, Tumblr Haber, İnstak, Instagram Tarık Haber, Twitter Adot Yılmaz, Reddit Grant Type 7308, Youtube Tarık Haber TV ve VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımız da var. Twitch'te yayındayız değerli izleyenler. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler Bigolive'da yayındayız. Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. yere olabilirsiniz. Upcanlı yayınlarda yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. de yayındayız. Diki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Hem Twitter'dan sesli e, odalar var ama odalara girmeden önce Twitter'a bir güncelleme gelmiş olup yapmamız lazım. Yes. Come mm. Mama hermanaver bir kelimes başlıyor 0110G kadar bu kalmadı is Ilk, e, haberimize geçiyoruz değerli dostlar. gündem hali yoğun benim. İlk haberimiz Arapça paylaşımı ile ilgili gelmeyi düşünüyorsanız, bunu iyi bilin dedi. E, Kılıçlar oldu, açıklamalar da bulundu. Cepede Kemal Kılıçlar ondan. Arapça paylaşımı geldi. Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel başka Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından ardı ardına gönderiler paylaşıp, paylaşan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarından birinin Arapça olması ayrıca dikkat çekti. Yeni Havalimanı üzerinde tepkisini gösteren CHP'leri Arapça gönderisinde gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin ifadesiyle uyarıda bulunuz. dünyevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Arapça paylaşımlı. Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin. Cumhur Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından ardı ardına gönderiler paylaşan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarından birinin Arapça olması ayrıca dikkat çekti. Yeni havalimanı üzerinden tepkisini gösteren CHP lideri Arapça gönderisinde gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin ifadesiyle uyardı. Son günlerde tartışmalara neden olan yeni havalimanına yönelik sert bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, tepkisini Twitter hesabından paylaştığı tweet dizisiyle dile getirdi. Açıklamasında yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım diyen Kılıçdaroğlu milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. beytimal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Geleceksiniz. Bunu bilerek gelin sözleriyle uyarıda bulundu. Kılıçlaroğlu ayrıca bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir'i ifadesini kullandı. Asıl amaç parayı acilen kurtarıp seçim öncesi dışarıya mı taşımak? CHDP İslambil İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun yarın Atatürk Havalimanı'na gideceklerini duyulmasından saatler sonra Kılıçlaroğlu Twitter'dan paylaştığı gönderilerde şu ifadelere yer verdi. Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler? Büyük değişim öncesinde, liçetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olmasını bu acelenin nedeni. Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır? Bunların Katarlı veya Sey Arabistanlı suç ortaklarına nefes aldıracak mıyız? Buna da asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, 3. Havalimanının kamulaştırılma korkusundur. Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanının varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi? Peki bunların Katarlı veya Sey Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanının devrini de çetelerden, Onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağınızı bilmiyorlar mı? Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım. Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. beytimal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Geleceksiniz, bunu bilerek gelin. Göz yummayacağız. Kılıçdaroğlu Arapça paylaştığı bir sonraki gönderisinde ise şunları söyledi. İnsanların parasını çalarak yapılan hiçbir şey sizin tarafınıza satılamaz. Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faizlerin hiçbirine siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin. Bu işte yer almış herkese son bir lafın olsun diyen kılıçlar oldu. paylaşım dizisini şu sözlerle sonlandırdı. Bu iş talimat aldı, mecburdum. Diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkeli olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müdahileti sana ise özel ilgi göstereceğiz. Canan Kaptancıoğlu tarih ve saat vererek duyurdu. gidiyor. Bir çift sözümüz var. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Emniyetten Suriyeli açıklaması. Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Tan haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 0-1-12'ye kata bir kamerdeyiz. Erdoğan'ın çektiği Finlandiya ve İsveç'e göndermelerde bulundu. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar dedim. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile hakkında filaj açıklama geldi. Türkiye'ye gelecek denilmiş, yorulmasınlar dedi. Son dakika... E, haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Demokrat Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı üyesine görüştü. Görüşmenin ardından iki lider değerlendirmelerini paylaşmak üzere düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu hakkındaki soru üzerine iki ülkeye tepki göstererek her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık bir tavrı söz konusu değil dedi. Haber. Haber. Politika. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında flaş açıklama. Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında flaş açıklama. Türkiye'ye geleceklermiş, yorulmasınlar. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Görüşmenin ardından iki lider değerlendirmelerini paylaşmak üzere düzenlediklerini basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu hakkındaki soru üzerine iki ülkeye tepki göstererek her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil dedi. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bugün Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tehpun Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeler düzenleyen Erdoğan ve Tehpun açıklamalar yapmak üzere kameralar karşısına geçti. Erdoğan Türk firmalarının Cezayir'deki yatırımlarına dikkat çekti, ayrıca enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmaların iki ülkenin refahını artıracağını ifade etti. Basın toplantısının soru cevap kısmında ise Erdoğan'a Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararı ile iki ülkenin heyetlerinin Ankara ziyareti soruldu. Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerinin kuluçka merkezi olduğunu söyleyerek pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz ifadelerini kullandı. Kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. İki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde. Birinci. Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ilme kazandırıyoruz. Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılına tekabül ediyor. İkinci işbirliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. Türkiye-Cezayir ilişkilerini kapsamlı olarak ele aldı. Gerek ikili gerekse uluslararası platformlarda dayanışmamızı artırarak sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracak. 2020 yılındaki ziyaretimde 5 milyar dolar hedefini belirlemiştik. Ticaret hacmimizi salgın şartlarına rağmen bir önceki yıla oranla %35 artırarak 4-2 milyar dolar düzeyine ulaştırdık. Cezayir'in üretimini çeşitlendirmeyi, özellikle birçok alanda Türkiye Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Ekonomik işbirliğimizin lokomotiflerinden olan yatırımcılarımızdan bu süreci yakından takip ediyor. 1400'ü aşkın Türk firması cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor. Yarın İstanbul'da gerçekleşecek iş forumunun karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılmasına katkıda bulunacağı muhakkaktır. Enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır. Bugün aynı zamanda Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Türkiye olarak kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. 2011'de çöküşün eşindeyken Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasını sağladığı Somali'de 15 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin başarıyla tamamlanmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin Somalilik kardeşlerimizle birlikte Doğu Afrika halklarına vesile olmasını diliyoruz. Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Marif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulda Cezayirli gençlere kaliteli eğitim sunacaktır. Muhtelif alanlarda bir an önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Ilave sonut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edecektir. Şu anda görüşme halinde olan firmalarımız var. Basın toplantısının soru cevap bölümünde ise Erdoğan şunları söyledi. Ekonomik olmayan alanlarda da stratejik ortaklık mümkün mü? Öncelikle savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor. Savunma sanayi dar bir kalıp içerisinde ifade edilebilecek alan değil. Şu anda görüşme halinde olan firmalarımız var, başta TUSAŞ olmak üzere. Özel sektör firmalarımız var. Çok daha önemlisi denizde, karada birçok firmamızın cezayirle görüşmeleri devam ediyor ve bu görüşmelerle işin savunma sanayi bölümünü biz askeri ilişkiler başlığı altında ele aldık. Bunun yanında siyasi noktada uluslararası bütün diplomatik ilişkilerimizde ortak hareket etme konusunu ele aldık. Sayın Başkan, örneğin Filistin'i, Libya'yı gündeme getirdi. Özellikle bugün üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de tarım, hayvancılık alanı. Tarım endüstrisi noktasında deneyimlerimiz var. Cezayir yüz ölçümü itibarıyla 2 milyon 400 bin kilometrekarelik bir alana sahip. Bu kadar büyük bir alana sahipken su sıkıntısı adeta olmayan bir ülke. Müşterek dayanışma halinde bir çalışmanın içerisine girebileceğimizi konuştuk. Gerekirse üçüncü ülkelere de buradan ihracat yapılabileceği konularını ele aldık. En önemli konulardan birisi de turizm. Türkiye-Cezayir arasındaki ilişkileri tarihten gelen birikimle ele almak ve bunu kültürel turizm gelişebilir, paket turizmi geliştirebiliriz. Milli Eğitim, Marif, bunlarla ilgili attığımız adım önem arz ediyor. Güvenlik alanında attığımız adım önem arz ediyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken teröristleri teslim etmeyeceğine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler, biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan-NATO çıkmıştı. O dönemin yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturtuyorlar. Özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentoda. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerini biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan'dan Abu Dabi'ye ziyareti. Yazıcı onun koruma polisi kazada öldü. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 01.12'ye kadar değerli dostlar. CHP %8 puan arttı, diğeri 8 puan kaybetti. Son araştırmalara çarpıcı sonuçlar elde edildi değerli izleyenler. AK Parti GB İ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri biri %8 kaybetti, diğeri %8 kazandı. Seçmenlerin yaklaşmasıyla beraber, yaklaşmasıyla beraber anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Her hafta yeni çalışma yapan araştırma şirketleri seçmenlerin nabzına yoklarken dikkat çeken sonuçlarla ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak orayıcı araştırma şirketi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin son 15 aylık oy değişimlerini yayınladı. işte merak edilen tablalıkı sondur. Haber. Haber. güncel. AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri, biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı. AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin 15 aydaki oy değişiklikleri, biri yüzde 8 kaybetti, diğeri yüzde 8 kazandı. Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Her hafta yeni çalışma yapan araştırma şirketleri seçmenlerin nabzını yoklarken dikkat çeken sonuçlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak OEC araştırma şirketi AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin son 15 aydaki oy değişimlerini yayınladı. İşte merak edilen tablodaki son durum. 2023 yılında yapılması beklenen seçim öncesinde araştırma şirketlerinden yeni çalışmalar geliyor. Anket sonuçlarının daha çok merak edildiği şu dönemde son çalışma ORC araştırma şirketinden geldi. Eski verileri bugünle kıyaslayan yeni çalışmada AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki oy değişimleri ay ay açıklandı. Son 15 ayda oy oranları nasıl değişti? Şubat 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki oy oranlarının yayınlandığı çalışmada AK Parti ve İYİ Parti'deki belirgin değişiklik dikkat çekti. Son 15 ayda AK Parti %8 oy kaybederken İYİ Parti'nin oylarını %8 oranında artırdığı görüldü. İşte 3 partideki oy değişiklikleri. AK Parti'nin 2021 İnç Şubat ayında %36,8 oy oranı olduğu görülürken Mayıs 2022'de bu oran %28 olarak belirtildi. Grafikteki en az değişim CHP'nin oylarında görüldü. Partinin Şubat 2021 yılı itibarıyla %22,3 olan oy oranı 1,8 puanlık artışla Mayıs 2022'de %24,1 oldu. Son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti ise İyi Parti oldu. Şubat 2021'de %18 oyu bulunan parti yaklaşık 8 puan daha hanesine kazandırarak Mayıs 2022'de %18,4'e yükseldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçlaroğlu'ndan Arapça paylaşın. Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin. Erdoğan Anahver mürtülememiz devam ediyor. Yaklaşık 0-1 12'ye kadar değerli dostlar. Bütün maç geldi. Galatasaray geri döndü. Aslan ikinci yarıda kükredi. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Galatasaray Adana Demirspor karşısında karşısına geri döndü. Aslan ikinci yarıda alta kükredi. Spetro, Süper Spor Lig'in 35. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve iç sahadaki son maçında taraftarları mutlu etmek isteyen Galatasaray ile son haftalardaki kötü gidişatını durdurmak isteyen Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın da harika goller kaydettiği mücadelede kazanan taraf 3 gollük skorla Galatasaray oldu. Son dakika Galatasaray, Adana Demirspor karşısında geri döndü. Aslan, ikinci yarıda küpredi. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve ilk sahadaki son maçında taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray ile son haftalardaki kötü gidişatını durdurmak isteyen Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın daha harika goller kaydettiği müsabakada kazanan taraf 3-2 lig skorla Galatasaray oldu. Son dakika haberleri, Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maç büyük bir mücadeleye sahne oldu. Beş golün atıldığı karşılaşmayı 35.500 taraftar tribünden takip ederken kazanan ekip Galatasaray oldu. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray Adana Demirspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3 lig üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 30. P ve 63. dakikalarda Bafetin Bigomis kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 9. dakikada Yunus Akgün ve 67. dakikada Mario Balotelli'den geldi. Bu sonucun ardından iki maç aradan sonra kazanan Galatasaray, 51 puanla 11. sırada yer aldı. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 52 puanla 9. sırada yer buldu. Galatasaray, ligin son haftasında Fraport Tav Antalya Spor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Göztepe'yi ağırlayarak sezonu kapatacak. Torlent'ten farklı kadro. Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı. Sarı Kırmızılı Takım'da Teknik Direktör Domenej Torlent, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Taylan Antalyalı, Ali Andrucicaldavu ve Mustafa Muhammed'i yediye çekerken sakatlık geçiren Alpaslan Öztürk ise kadroda yer almadı. İspanyol Teknik Adam, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerine Marcao, Erecik Kundar, Halil Dervişoğlu ve Bafetin Bigomisi ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray maça Fernando Muslera, Sajha Boyi, Marcao, Victor Nelson, Patrik Van Anhold, Erecik Kundar, Berkan Kutlu, Rahim ben Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Bafet'in bir ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı, Ali Andrew Cicaldalı ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kağan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Fevkoğlu oturdu. Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Omar El oyunun yanı sıra Inaki Fena, Arda Turan ve Olimpio Morutan kadroya alınmadı. Taraftardan futbolculara tepki. Galatasaraylı taraftarlar maç öncesindeki ısınma sırasında sarı kırmızılı futbolculara tepki gösterdi. Taraftarlar ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar tribünlere gelerek kendilerini selamlayan futbolcuları aşkımız renklere sizlere değil diye protesto etti. Sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ismi annons edildiği sırada teknik direktör Domenej Torrenti de ıslıkladı. Taraftarlar Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün ile bu takıma transfer olan eski oyuncuları Yunus Belhanda'ya ise sevgi gösterisinde bulundu. Adana Demirspor'da 4 değişiklik. Adana Demirspor'da son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Tahith Tal Hasan Uç, İsmail çok çalıştı. Rasul ve Sinan Kurt'u yedeğe çekti. İtalyan teknik adam, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Semih Güler, Alper Da, Vargas ve Simon Deli görevlendirdi. Adana Demirspor sahada Muric, Semih Güler, Simon Deli, Samet Akaydın, Alper Da, Garnason, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas ve Balotelli 11'i ile yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Adana Demirspor maçı sonrasında Galatasaray'a veda ettiler. Fenerbahçe ile bu... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0-1-12'ye kadar değerli izleyenler. Konut fiyatları nasıl düşecek? Bakan Nebati ile görüşme sonrası birkaç açıklama geldi. Konut fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcilerden önemli açıklama geldi. Fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışı yapacağız dedi. Konut sektörünün temsilcileri Hazema Maliye Bakanı rutinle bati bir araya geldikleri toplantı değerlendirdi. toplantıda konut fiyatlarının artış sebebinden konut sektöründeki fiyatlar yukarıya çeken fırsatçılarla ilgili bir dizi konuları konuşuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan konuş, konut geliştiricileri ve yatırımcıları derneği Konut Der Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmaz konut fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Finans, finans, emlak, konut fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcilerinden önemli açıklama, fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışı. Konut fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcilerinden önemli açıklama, fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışı. Konut sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Murat Nebatı ile bir araya geldikleri toplantıyı değerlendirdi. Toplantıda konut fiyatlarının artış sebebinden, Konut sektöründeki fiyatları yukarıya çeken fırsatçılarla ilgili bir dizi konular konuşuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, Konutler, Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Azine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadelede birlikten bereketi programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 60 iş insanının katıldığı toplantı, 2 saate yakın sürdü. Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Biyoder, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ve ekibiyle sektörün son durumunu istişare ettiklerini belirterek, konu çok boyutlu olduğu için arsa sahipliğinden yapı malzemesine, finansmandan ve vergisel boyuta kadar tüm alanlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi dedi. Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı. İşte herkesin merak ettiği o tablo. Şu anda inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu dile getiren Kalyoncu, ilan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük. Bu da sevindirici. Çünkü üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeleme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden tabii ki onları sorumlu tutmak doğru olmaz diye konuştu. Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk açıklama, kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz. Erişilebilir arsa konusunda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük. Mehmet Kalyoncu, sektörde yerlilik oranının artırılması ve teknolojinin daha çok kullanılması, kentsel tasarım noktasında ortak akılla hareket etme gibi konuların da ele alındığı kaydederek, görüşmenin etkilerini ilerleyen günlerde görülebileceğini söyledi. Konut fiyatlarındaki artışın durdurulmasına ilişkin somut bir önerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Kalyoncu, burada hassas olunması gerektiğini dile getirdi. Kalyoncu, arsa maliyetlerinin nasıl düşürüleceğine veya kontrol edilebileceğine dair soruya karşılık, şu açıklamalarda bulundu. En büyük girdi arsadır. Erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük. Zaten son açıklanan pakette de biliyorsunuz firmaların fiyatlarını belli bir müddet sabit tutması regulasyonu konuşuldu. Bunun benzeri bir mekanizma olursa, erişilebilir arsa üretilerek erişilebilir konut üretiminin de önünün açılacağını düşünüyoruz. Konut fiyatlarındaki artışların sebeplerini anlattık. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, Konutlar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise temel konunun enflasyonla mücadele olduğunu belirterek, burada en temel vurgu beklenti enflasyonunun maliyet enflasyonundan daha yüksek bir seviyeye geldiği konusuydu. %69.9'luk Nisan enflasyonunun içerisinde yarısından çoğunun beklenti enflasyonu oluştuğunu ifade etti şeklinde konuştu. Toplumsal anlamda beklentilerin ve buna bağlı olarak fiyatlama davranışlarının bozulduğunun konuşulduğunu ifade eden Elmas, kendilerinin de konut fiyat artışlarının sebeplerine dair açıklamalarda bulunduklarını anlattı. Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu. Altın ve dolarını satanlar. Elmas, şu anda konut fiyatlarının maliyetlerin gerisinden geldiğini kaydederek, hedefimiz hep birlikte beklenti bozukluğu sebebiyle aşırı artan enflasyonun önüne geçmek. Konut fiyatları da kiralar da bunun içerisinde. Malzeme tarafında da daha kontrollü bir fiyatlama davranışını ortaya koymak anlamında genişçe bir değerlendirme yapıldığı açıklamasında bulundu. Konut fiyatlarını artıran 64 binası kişi tespit edildi. Altan Elmas, son açıklanan destek paketlerinin ardından konut fiyatını artıran 64 bin kişinin tespit edildiğinin belirtildiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. 5 internet sitesinde bunun tespit ettiklerini ve bu rakamların ikinci elde %10 ile %30 arasında fiyat artışlarına sebebiyet verildiğini ifade ettiler. Biz de bu artışların üreticilerden kaynaklanmadığını söyledik. Özellikle ikinci ele dönük bir faiz indirim mekanizması kurulduğu zaman bunun ister istemez bazı fırsat kollayan insanları harekete geçirdiğini ve genel anlamda böyle bir fiyatlama davranışı olduğunu ama genele yansımayacağını ifade ettik. Konut fiyatları düşecek mi? Elmas, konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair bir soru üzerine, fiyatlar düşmez arkadaşlar. Bizim derdimiz fiyatları düşürmekten ziyade daha fazla artışı engellemek, bir stabilite sağlamak. Devlet de özellikle konut sahibi olmayanların konuta erişimine sağlama anlamında bir kredi mekanizması ortaya koydu. Biz de bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla biz de üzerimize düşen desteği her anlamda vermeye hazırız açıklamasında bulundu. Yüksek fiyattan satıp tapuda düşük gösteren kimseleri tespit etmek adına maliyenin elinde imkanların bulunduğunu vurgulayan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele edeceğini ortaya koyduğunu vurguladı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında duyurdu, 3 yeni konut finansmanı paketi müjdesi 0,99 faizle girdi maliyetlerindeki ve konut fiyatlarındaki artışın duracağını düşünüyoruz. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da sektördeki tüm sıkıntıların geniş bir çerçevede ele alındığını belirterek, bundan sonrası için görüşmelerin çok faydalı olacağını söyledi. Daha çok arazi geliştirilmesi halinde fiyatların geriye gelebileceğine değinen Yılmaz, artışlarla ilgili özellikle emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkati çekti. Yılmaz, kredi oranlarındaki düşüş ile konut fiyatlarındaki artışın paralel değerlendirilmesinin doğru olmayacağını kaydederek, Fiyat artışlarındaki ana etken arsa ve emtia fiyatlarındaki artıştır. Ancak ben emtia fiyatlarının daha fazla artmayacağını düşünüyor ve konut fiyatlarının buralarda kalacağını değerlendiriyorum dedi. Fikirlerimizi kendilerine aktardık. İhlas Yapı AŞ Genel Müdür Yardımcısı Recai Akdoğan ise Bakan Nebati'nin sektörel sorunlarla yakından ilgilendiğini belirterek, temel problemlere yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğunu söyledi. Bakan Nebati'nin kendilerinden bir talebi olup olmadığına dair soruya karşılık Akdoğan, çok verimli bir toplantıydı. Bakanımızın herhangi bir talebi yoktu bizden. Sadece ne tür önerilerimiz olabileceği konusunda fikirlerimizi sordu. Biz de fikirlerimizi kendilerine aktardık diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fırsatçılık. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0 1 e... 12'ye kadar değerli dostlar. Mammut Yazıcıoğlu cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. 10 bin dolara adam öldürüyorlar dedi. Şafak Mammut Yazıcıoğlu cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. dolara Mahmut Yazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortaya olduğu balık restorantına ilişkinin aç soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede sanıtlar için istenen cezalar belli oldu. İddianamede ayrıca cinayet gününe ilişkin tüm detaylar da tek tek yer aldı. İşte Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü cinayete ilişkin iddianamede ortaya çıkan o korkunç detaydır. Haber. Haber. Güncel Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde korkunç detaylar 10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürdürün Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde korkunç detaylar 10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürdürün Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı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 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccah Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, Sanıklar Ali Yasak ve Abdülkadir Kara hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6 şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede ayrıca, cinayet gününe ilişkin tüm detaylar da tek tek yer aldı. İşte Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü cinayete ilişkin iddianamede ortaya çıkan o korkunç detaylar. 10 binası dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürdürüm. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar şöyle aktarıldı. Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olduğu bir dairenin satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Subhi Malgaz ile tanıştı. Öztürk ve Malgaz daireyi müşteri bulunması konusunda anlaştı. Subhi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. İkili dairenin 1 milyon 480 bin TL karşılığı satılması konusunda anlaştı. Ancak Malgaz, Daireyi satın almak isteyen Ohannes Çatak'a 1.650.000 TL fiyat verdi. Ohannes Çatak daireyi aldıktan sonra Su Kimalgaz'a 170.000 TL satış komisyonu verdi. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan, Kapalı Çarşı'da karşılaştıkları Ohannes Çatak'ın daireyi 1.650.000 TL'ye satın aldığını öğrendi. Kerem Öztürk, sukim Kimalgaz'ı arayarak satış komisyonu olarak aldığı 170.000 TL'ye haberdar olmadığını söyledi. Suphi Malgaz'ın önce bu parayı aldığını inkar etti. Gökhan Karakan bunun üzerine bizim aradaki 170 bin liradan haberimiz yok, alıcı yanımızda, ondan öğrendik. Bu parayı bize ödemen gerekiyor dedi. Gökhan Karakan, Kerem Öztürk'ün kendisine 450 bin TL borcu olduğunu, Muhannes Çatak'ın ise kapalı çarşıdan arkadaşı olduğunu söyledi. 23 Kasım 2021'de Gökhan Karakan, Suki Malgaz'ı arayarak aradaki farkı bana vereceksin dedi. Malgaz, ödeme yapmayacağını söyleyince Karakan, 10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm dedi. Rejali'nin korkutucu gücüyle söz sahibi olmaya çalıştılar. Malgaz ile tartışan Karakan, ben sana ağabeylerimi göndereyim diyerek telefonu kapattı. Supi Malgaz, bu tartışmadan huzursuz oldu ve 60 bin lira ödemeyi kabul etti. Gökhan Karakan, ben işi başkalarına paslamıştım, 60 bin TL bana vereceklerdi gerisini kendileri alacaklardı diyerek 100.000 TL istedi. Malgaz'ın bunu kabul etmemesi nedeniyle tehdit etmeye başladı. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, Malgaz'ı önce Yeşilköy'de aradı. Bulamayınca arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, eski kiracısı olan Suphi Malgaz'ı tanıdığını söyleyerek, ikisiyle bir buluşma teklif etti. Kadir Yasak ve Ali Yasak, Bakırköy ve çevresinde Brej Ali lakabıyla tanınan amcaları Ali Yasak'ın korkutucu gücünü kullanarak, yıllardır bölgede söz sahibi olmaya çalışıyordu. Kadir Yasak aile geçmişinden kaynaklı korkutucu gücüyle Subhi Malgaz'ı ikna edebileceği düşündü. Gökhan Karakan ise Subhi Malgaz'dan almaya çalıştığı 100.000 TL'nin 50.000 kısını Ali ve Kadir Yasak ile Seccad Yeşil'e vermeyi planladı. Arkadaşına destek olunca, hedef haline geldi. Bakırköy'de 9 Aralık 2021'de bir restoranda gerçekleşen görüşmeye, maktul Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Sufi algazın yanında geldi. Mahmut Yazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu hedef alarak, cinayeti gerçekleştirdi. Sanıklar Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 26 Ocak'ta, sahibi olduğu Bakırköy'deki balık restoranında gördü. Mahmut Yazıcıoğlu'nun restoranında korunmasız ve açık hedef olduğu düşüncesiyle cinayet için plan yaptı. Kadir Yasak abisi Ali Yasak'ı arayarak konu hakkında bilgi verdi. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Kadir Kara ile buluşarak cinayet silahıyla restorana döndü. Kadir Yasak ile Serkan Dakman, restorana girerek Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile görüşmek istedi. Bir süre sonra Şafak Mahmut Yazıcıoğlu yanlarına geldi. Ali Yasak ve Seccad Yeşil'in de restorana gelmesinden sonra Kadir Yasak, önce Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ardından da şoförü Murat Bilmez'e ateş etti. Sürünerek dışarı çıkmaya çalışan Mahmut Yazıcıoğlu'na bir kez daha ateş eden Kadir Yasak, Ali Yasak'la birlikte restorandan ayrıldı. Seccad Yeşil ve Serkan Dakman sokağın köşesinde sağlık ekiplerinin müdahalesini izledikten sonra ayrıldı. Özür dileyecek yoksa Şafak'ı vuracağız. İddianamede Gökhan Karakan'a ait cep telefonu incelemesinde Kerem Öztürk ile hadsap yazışmalarında Seccak Yeşil'in Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na mesaj atarak küfürlü konuştuğu tespit edildi. Mesajlarda paramızı verin siz burada hayırdır Fazlasıyla alacağız diyorlar Şimdi makine mi olsa hepsine sıkardım Şimdi Kadir abi aradı O Şafak gelecek senden özür dileyecek Yoksa vuracağız dediler şeklinde mesaj attığı da kaydedildi İncelemelerde 11 Kasım tarihli, paramızı alalım da, gelirse hepsi, 50'sini bunlara dağıtacağım, şimdi özür dileyecek. İtatsizliğin raconunu biz koymadık ama, biz keseriz, o sukiyi de döveceğim ama, şimdi değil 5-10 veririz çocuklara döverler, içeriğinde mesajlar belirlendi. Yenge, Şafak abi vuruldu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in ifadesi de müşteki sıfatıyla iddianamede yer aldı. Erken ifadesinde 26 Ocak günü eşimle dışarıya çıktı. Eve geçerken eşim Şafak, Serkan Yazıcıoğlu ile buluşmak üzere telefon görüşmesi yaptı. Şafak beni eve bıraktıktan sonra şoförle evden çıktı. Serkan Yazıcıoğlu ile birlikte Fikret Orman, Ahmet gibi ile birlikte olacağını söylemişti. İlerleyen saatlerde Murat Bilmez beni aradı ve yenge ben yaralandı. Şafak abi de vuruldu. Farklı hastanelerdeyiz dedi. Ben hastaneye gittim. Orada vefat ettiğini öğrendim. Ben eşime karşı bu saldırıyı yapan şahısları daha önceden tanımam. Şikayetçiyim dedim. Belinden silah çıkartıp 2-3 el ateş etti. Olayda yaralanan şoför Murat Bilmez ifadesinde şunları anlattı. Ben Ece Erken'in özel şoförüyüm. Normalde Şafak Bey'in şoförü olan dayım Mehmet Akbal'dır. İzinli olduğundan o gün Şafak Bey'in şoförlüğünü ben yapıyordum. Saat 15.00 sıralarında evden balık restoranına geldik. Daha sonra arkadaşları olan ve şu an isimlerini hatırlamadığı iki gazeteci ve Fikret Orman geldi. 3-4 saat birlikte oturdular. Tahminen 21.00 sıralarında Fikret Orman ayrıldı. Şafak Bey gazetecilerle oturmaya devam etti. Ben ayrı bir masada tek başıma oturuyordum. Saat 00.30 sıralarında iki şahıs geldi. Şafak Bey'in yanına gelerek görüşmek istediklerini söylediler ve yanda bulunan boş masaya oturdular. Şafak Bey 5 dakika sonra şahısların masasına oturdu ve konuşmaya başladılar. 3-5 dakika sonra 2 kişi daha gelerek masaya oturdu. Kısa bir süre konuştuktan sonra ilk oturan 2 kişiden birisi belinden silahı çıkartarak Şafak Bey'e doğru 2-3 el ateş etti. Ben şahıslara varınca bana da bir el ateş ettiler. Sol bacağımdan baldır kısmından yaraladım. 4 şahıs olay sonrası yaya olarak koşarak kaçtılar. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Şahısları görmem durumunda teşhis edebilirim. Olayı gerçekleştiren şahısların kim olduklarını bilmiyorum. Beni yaralayan kişilerden şirketçiyim. Tasarlayarak kasten öldürme. İddianamede sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak, silahla kasten yaralamaya iştirak, Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam üç yıl dokuz aydan on iki yıl altı aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Ulcan Bilgi hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak, silahla kasten yaralamaya iştirak, Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında tasarlayarak öldürmeye öldürmeyi azmettirme Silahla kasten yaralamaya azmettirme ve silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl ay aydan 10 yıl 6'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıklar Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Ahmet Yalçın, Nura Hançer, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında suçlu yük ayırma suçundan 6'er aydan 5'er yıla kadar, Sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından bir yıldan on yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. D.A. Son dakika, Şafak yazıcı Yazıcıoğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık 0 kadar değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'dan Abu Dhabi'ye taziye ziyareti yapıldı değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belicik Arap Emirlikleri Eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zahid el-Nahya'nın vefatı nedeniyle Sadı günü Abu Dhabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dhabi'ye taziye ziyareti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Eski Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed el-Nahyan'ın vefatı nedeniyle Salı günü Abu Dhabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed el-Nahyan 13 Mayıs Cuma günü hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye ziyaretinde bulunmak üzere 17 Mayıs Salı günü Abu Dhabi'ye taziye ziyaretinde bulunacağı açıklandı. Bayraklar yarıya indirdiler. El-Nahyan'ın ölüm haberiyle büyük yıkım yaşayan ülkede ölümünün ilk gününden itibaren 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi ve bayrakların yarıya indirilmesine karar verilmişti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El-Nahyan'ın vefatı sonrası tüm resmi ve özel kurumlar için 3 günlük resmi tatil ilan edildi. Bin Zayed El-Nahyan kimdir? 73 yaşındaki Bin Zayed El-Nahyan, 3 Kasım 2004'ten Uyanabay'ın devlet başkanı ve Abu Dhabi Şehli olarak görev yapıyordu. 1971'den 2 Kasım 2004'te vefat edene kadar Baye'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan el-Nahya'nın hâleti olarak seçilmişti. 1948 doğumlu Şeyh Halife, Baye'nin ikinci devlet başkanı ve Abu Dhabi Emirliği'nin 16. bütündarıydı. Şeyh Zayed'in en büyük oğluydu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. NATO'dan Türkiye açıklaması, endişeleri giderilmeli. Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ana ve terimiz devam ediyor yaklaşık 0 kadar değerli dostlar. Adana Demir Spor maçı sonrasında Galatasaray değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Adana Demir Spor maçı sonrasında Galatasaray veda ettiler. Fekuli ve Ryan, Ryan Son dakika beni göre Sporz Rosberg'de Galatasaray, Galatasaray, Adana Demir Spor'u Sarı-Kırmızılar karşılaşmanın 3-2 üstün yükleyi ayrıldı. Maçın sonunda Fekuli ile Ryan Babel'in taraftarlara üçlü çektirdikten sonra el sallaması veda olarak ifade edildi. Spor Spor Galatasaray Son dakika adana Demirspor maçı sonrasında Galatasaray'a veda ettiler. Sofiane Fekuli ve Ryan Babel Son dakika Adana Demirspor maçı sonrasında Galatasaray'a veda ettiler. Sofyanel ve Hileri Rainbow'un. Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Adana Demirspor'u aradı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-2 lig üstünlükle ayrıldı. Maçın sonunda Sofyanel Futbol Hileri Rainbow'un taraftarlara üçlü çektirdikten sonra el sallaması veda olarak ifade edildi. Sofyanel Futbol Son dakika haberleri Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Net Stadyumunda oynanan karşılaşma, Sarı Kırmızılıların 3-2 üstünlüğüyle üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Sofiane Fehbovli ve Ryan hareketi sosyal medyada çok konuşuldu. Fehbovli, çocuklarıyla birlikte Sarı Kırmızılı taraftarlara üçlü çektirip el sallarken, Ryan Babel de iki elini kaldırdı ve Galatasaraylı futbol severleri selamladı. İki futbolcu da Galatasaray'a veda ederken sarı kırmızılı taraftarlar da oyuncuları alkışladı. İşte o anlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Galatasaray Adana Demirspor karşısında geri döndü. İsmail Kartal Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0-1 12'ye kadar değerli dostlar. Yılın transferine göre açıkladılar. O nasıl para? Değerli izleyenler, Manpapé transfer tamam, resmen duyurdular imza parası ağızları açık bırakacak cinste. Yılın transferi tamamlanmak üzere Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren bir Fransız Yıldız, Real Madrid'in sözleşme teklifini kabul etti. İspanyol devi Manpé'ye 5 yıllık sözleşme önerdi. William Mbappe transfer tamam. Resmen duyurdular. İmza parası ağızları açık bırakacak cinsten. Yılın transferi tamamlanmak üzere. PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız Yıldız, Real Madrid'in sözleşme teklifini kabul etti. İspanyol devi Mbappe'ye 5 yıllık sözleşme önerdi. William Mbappe. Fransız devi PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Fransız Yıldız Mbappe, ülkesinden ayrılıyor. Her zaman hayalinin Real Madrid'de forma giymek istediğini belirten yıldız oyuncu, İspanyol devinin teklifini kabul etti. Resmen duyurdular. Anlaşma tamam. Mbappe, Real Madrid'den imza parası olarak 100 milyon euro alacak. La Atletic gazetesinde yer alan habere göre transfer mutlu sonla bitti. PSG ise takımda kalması için son bir teklif yapacak. Sözleşme detayları. Real Madrid Mbappe ile 5 yıllık sözleşme üzerine anlaştı. Yıllık 25 milyon euro, vergiler hariç. İmza parası 100 milyon euro. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gelmiş geçmiş en büyük transfer. Açıklandı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılık şampiyon takıma gidiyor. Birinci ligde küme düşen takımlar belli oldu. Bursaspor TFF ikinci lige düştü. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, astroloji ve magazinden siyasete Böyle her yerde yer alıp hem de tarkhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik.